Bu sebeple de herkes, isteyen herkes bu eğitimi alabilir, bu sertifikayı alabilir, bizlerle irtibata geçebilirler. Çünkü e, amaç çocuk olduğu için, çocuklarımız olduğu için, bizler de çocuklarımız için fa faydalı ve yararlı şeyler yapmak istiyoruz. Bu sebeple de e, bütün herkes başvurabilir diyor, bütün insanları alabiliriz yanımıza. <gülüyor> evet, yani eğitim e, kökenli. Psikolojik, pedagojik formasyona hı hı, sahip hı. kişiler birebir eğitim sertifikasına diğer kişiler, onlineler olur, çocuk yakınları olur, onlar da katılım belgesi şeklinde düzenleniyor. Evet, online ya, eğitim olabilir. Evet, materyaller veriliyor. Birebir telefonla olur, WhatsApp üzerinden olur. Destekleriniz galiba görüntülü hatta destekleriniz olduğunu hani yayın öncesi biliyordum. Bu da beni heyecanlandırdı. <gülüyor> o yüzden daha can alıcı sorular sormaya gayret